Çalışmalarınızın ayrıntılarında neler var? Biraz paylaşırsanız. Şöyle MAK danışmanlık, abone sistemiyle çalışan araştırma firmalarından birisi. Ee, biz her ay, <gülüyor> yani pandemi sürecinde bir iki defa katil sistemi dediğimiz telefonla anket yapmanın dışında aşağı yukarı bütün araştırmalarını yüz yüze yapan, bunları fotoğraflarla kayıt altına alan bir firmayız. Ee, kurumsal bir yapı oluştu yıllar içerisinde. Aşağı yukarı adını duyduğunuz, yani genel anlamda birazcık bilinen, bu işlere de az çok değer yükleyen bütün siyasi partilerle zaman zaman çalışmalar yapan, bunların pek çoğu halen abonesi olan bir araştırma firmasıyız. Tabi yıllar içerisinde hem tekniğin gelişmesi, teknolojinin gelişmesi, bilişimin gelişmesi bu alanlara biraz daha detaylı bir girmemizi sağladı. Ulusal ve uluslararası yapılmış çalışmalar var firmamızın. Her ay bir tane siyasi araştırma yapıyoruz. Bunun dışında başta belediyeler olmak üzere pek çok kamu kurumuna, özel kurumlara araştırmalar yapıyoruz. Genel itibariyle araştırmalarımızda kota uygulamaları olur bizde. Kadın erkek dengesi, Türkiye'de TÜİK verilerine uygun yaş aralıkları, şehirlerin dengesi bunlar çok dikkate alınan çalışmalar. Ee, ve dediğim gibi birbirinin rakibi olan siyasi partilerle de aynı anda çalışmanın oluşturduğu biraz zorluk, biraz da profesyonelliği gerektiren bir durum olduğu için yani bir tarafı çok iyi gösterip öbür tarafı çok kötü gösteren bir kısım çalışmalardan farklı olarak olabildiği kadar objektif olmaya çalışan bir firmayız. Aslında bu e, daha reel bir e, ortamı da getiriyor diye düşünüyorum Sayın Başkan. Yani Tabii. hep... E, iktidar ya da hep muhalefet tarafına yontmak her zaman her iki taraf içinde kendi eksiklerini görmede sorun oluşturur diye Elbette düşünüyorum. Elbette şöyle, mesela biz bugün itibariyle işte abonelerimize sunumlarımızı büyük ölçüde yaptık. Mesela sizin bu programınızdan hemen önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu evet, evet, oradan, oradan, oradan geldim buraya. E, ondan önce öğleyin. İYİ Parti Grup Başkanı Sayın İsmail e, Tatlıoğlu'yla eee sunumumuz vardı yani onunla konuştuk bu anlamda. Müsavat Dervişoğlu vesaire de vardı. E, dün e, Cumhurbaşkanlığındaydık. E, onlar da bizim abonemiz. Yani onlarla da çalışıyoruz anlamda, değerlendirme anlamında söylüyorum. Bunun dışında yani Gelecek Partisi'nin sunumu yapıldı. E, Deva Partisi'nin Bağımsız Türkiye Partisi'nin daha sunumu yapılmadı sanırım onların yani verileri gönderildi çok değişik e, siyasi partiler belediye başkanlarıyla falan çalışılıyor yani işimizi profesyonel yapmaya çalışıyoruz şimdi burada bir şeyin dikkatimi çekti yüz yüze yapıyoruz dediniz evet, hani telefonla insanlar daha rahat cevap veriyor olabilir belki ama yüz yüze toplum sorduğunuz soruya samimi bir şekilde cevap alabiliyor musunuz? Yani telefonun da dezavantajları var. Çünkü telefonun diğer ucunda kim olduğunu bilmiyorlar bazen. Bazen o da dezavantaj oluşturuyor. Evet. E, yüz yüzenin de bazen avantajı ve dezavantajı oluşuyor. E, maalesef toplumun en azından belli bir kesimi seçim çok yaklaşmadığı zamanlar endişelerinden dolayı e, gerçek e, kanaatlerini bize söylemiyorlar. Ama bu firmalar çok profesyonel firmalar çapraz sorular sormak suretiyle Gerçek kanaatlerini öğreniyoruz. Mesela bir şey söyleyeyim. Bu çok bu hafta Buyurun. ulusal ve uluslararası pek çok basın kuruluşu tarafından haber yapıldı bir bir şey söylemiştim yani bir veri. Mesela HDP son yapılan araştırmalarda ciddi firmaların yaptığı araştırmalarda baraj altı görünüyor. Ancak yılların deneyimiyle bunu anladık ki HDP seçim çok yaklaşmadan HDP'li seçmen farklı korku ve endişelerle en azından kentlerde yaşayan HDP'li Kürt seçmen gerçek kanaatini söylemiyor. En az 2-2,5 puana karşılık geliyor bu. Peki ne yapıyor bu seçmen? Kararsızım da demiyor. İktidarın içerisinde kendini kamufle ediyor. Biz bunu nereden çıkarıyoruz? Belli noktalar belirliyoruz. HDP'li seçmenlerin yoğun olduğu bölgeler belirliyoruz Türkiye genelinde özellikle büyük şehirlerde ve orada insanlara hangi parti oy vereceksiniz sorusunun yanı sıra bir şey soruyoruz mesela. Diyoruz ki ülkenin en önemli sorunu nedir? Bu insanlar da bize diyorlar ki mesela işte ekonomi, Türkiye'de en çok ekonomi çıkıyor. işte dış politikaya ait sorular falan. Biz o şıkların arasına koymuşuz ana dilde eğitim konusunu. HDP'lilerin yumuşak tuzak su, tuzak e, sorusu diye de işte Ay. yumuşak karın diyelim. <gülüyor> Klasik, evet. Onu soruyoruz. Bakıyoruz ki hepsi Ana dilde eğitimi tercih etmiş. Diyoruz ki bu seçmen aslında HDP'li kardeşim. Yani böyle göründüğüne bakmayın siz. Yani sunumumuz sırasında biz insanların söylediğini raporluyoruz. Ama raporun içerisine biz mutlaka bu araştırmanın sonucu nasıl okunur? Bizde üç şekilde çalışan insanlar vardır. Üç ayrı grup insan çalışır. Bir, istatistikçilerimiz vardır doğal olarak. Bir, bu araştırmaları teknik anlamda, bazı bilgisayar programlarıyla çalışıyoruz. O programlardan anlayan arkadaşlarımız olur bizim. Bir de, yani saha araştırmalarından sonrasından bahsediyorum. Bir de bunu sosyolojik olarak okumanız gerekir sizin. Yani Trabzon'daki bir insanın vereceği tepkiyle Türkiye'deki bir olaya, Maraş'taki bir insanın ya da işte Tarsus'ta sizin memleketteki bir insanın vereceği bir tepkiyle ya da Üstad'ın memleketi Gaziantep'teki bir insanın vereceği tepki, Bazen sosyolojik tepkiler farklı olur. Sizin biraz sosyologlarınızın bu farklı coğrafyaları biliyor olması gerekir, vatandaş hassasiyetlerini biliyor olması gerekir ve biz sahaya ekipleri şöyle gönderiyoruz. Hemen bunun da bitireyim i̇şte ee, konumuz açısından da ee, şu bizim için önemli. Mesela eleman Kazantepe gittiğinde kaç kişiye soracağını biliyor önceden. Biz onların eline veriyoruz bunu. Diyoruz ki Gaziantep'te 300 kişiye soracaksın. Peki. Şöyle yapabilir eleman gider, Gaziantep'te bir kafeye oturur ya da birkaç kafeye oturur, sadece gençlerle bunu doldurur, getir ya da çok özür diliyorum, alt gelir grubundan bir mahalleye gider, oradan sadece sorar getirir. Ya da bir çok gelişmiş bir gruba gider, biz onu yapmıyoruz. Biz o elemana Gaziantep'e gittiğinde hangi ilçede kaç kişiyle yapacağını, o ilçelerin hatta büyükçe mahalleleri varsa o mahallelerinden kaç kişiyle yapacağını, Hangi yaş grubunda insanlara yapacağını? Yani o 300 formun, diyoruz ki mesela işte 150 tanesi bayan olacak, 150 tanesi erkek olacak. Kadın erkek ayrımına dikkatliyoruz. Diyoruz ki bunların şu kadarı şu yaş grubunda olacak, şu kadarı şu yaş grubunda olacak diye detayları veriyoruz eline. Eleman gittiğinde yani e, sokakta o formu doldurması gerekiyor bizim için. Yani bize 150 tane form getirmesi önemli değil bizim için. Onun 20 tanesinin genç, işte 20 tanesinin orta yaş grubu, 20 tanesinin daha üst yaş grubu olması gerekiyor. Hatta kotalı yapılan çalışmalarda diyoruz ki bir önceki seçimde bunun 40 tanesi AK Parti'ye oy vermiş olacak. Kota uygulayacağız çünkü. Seçmenin nereden nereye doğru evrildiğini görmemiz gerekiyor diyoruz. Sonra mesela diyoruz ki ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne şu 20 tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş olacak diyoruz. Yani bir önceki seçimin kotasını eksitme yöntemiyle e, tercih ediyoruz. Kararsız sekmeni öğrenmek istiyorsak ona yönelik sorular soruyoruz. Dolayısıyla e, olabildiği kadar TÜİK verilerine uygun Türkiye ortalamasını doğru analiz etmemiz gerekiyor. Yoksa fitine bayıldım. Her zaman hafifiyorum, hep formumu koruyorum. Özür emin bayıldım. Tatlısız oluşuma incecik duruşuma özür emin top fitine bayıldım. Özür emenden bayıldım. Bingo Oksijen deneyenlerin %97'si nefes aldıran bu hijyeni çok beğendi. Çünkü kusursuz temizlik var, optik parlatıcı, fosfat, klor, boya yok. Siz de deneyin, kusursuz temizlikte rahat bir nefes alın. Bingo Oksijen, Oksijen. nefes aldıran hijyen. Oksijen. Ama küçük çaplı değişimler olur. Bunlar da e, işi başka bir yere doğru evirir. Yani ben e, bir tane hatıram anlatayım. Yıllardır bu kamu araştırmalarını yapan bir firmayız. Herhalde bu kadar farklı kesimlerle çalıştığımıza göre de muteber olduğumuz söylenir.